4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece Akrep Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek arkadaşlar. Ee, bakalım bu yeni ayda bizlere neler bekliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Yeni ay haritasını yorumlayacağız ve yükselen burçlara göre yorumlarımızı paylaşacağız. Ee, Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek olurlarsa... Motivasyonumu yükseltmiş olurlar ve şükranlarımız sunarım. Şimdi bakalım video içeriğimizde bizi bekleyen akrep yeni ayına. Öncelikle akrep boğa hattı biliyorsunuz ki daha çok parasal konular ve ekonomiyi sembolize eden bir hattır. Bu yeni ayda 12 derece boğa burcunda bulunan Uranüs'ün yeni aya karşıtlık yaptığını görüyoruz. Bu durum. Özellikle yeni ay süreciyle beraber ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin şok edici piyasa hareketlerinin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Kolektif anlamda baktığımız zaman sahip olduklarımız, değerlerimiz, sahip olmak istediklerimiz, borçlarımız bu süreçte gündeme gelecek gibi gözüküyor. Özellikle sabit burçlarda meydana gelen yeni ay ve dolunaylar tutunduğumuz şeylerin biraz sallanmaya başladığı değişime direnç gösterdiğimiz alanlarda aslında bazı kırılmaların yaşanması gerektiğini bizlere ifade eder. Kasım ayı da tam anlamıyla bu şekilde ilerleyecek tutunduğumuz hep bizimle olacak sandığımız bir şekilde bırakmaktan korktuğumuz ve direnç gösterdiğimiz her ne varsa bunlarla alakalı bazı yenilikler ve kadersel dönüşümler Kasım'a itibariyle bizi bekliyor olacak ve bu yeni ayda bunların ilkini gösteriyor arkadaşlar. A'nın haritasına baktığımızda yeni ayın haritanın dördüncü evinde ve ıc noktasına çok yakın bir konumda olduğunu görüyoruz. Özellikle köklendiğimiz, kendimizi güvende hissettiğimiz bir şekilde bağlandığımız ve tutunduğumuz değerlerle alakalı sınavlar vereceğiz gibi gözüküyor. Bunların en başında aile gelir, e, inandığımız değer yargıları gelir, evimiz, yuvamız, hanemiz gelir, belki evliliğimiz gelir, ebeveynlerimizle olan ilişkilerimiz gelir... ...geçmişte bağlandığımız inanç kalıplarımız gelir. Tam karşıda bulunan Uranüs ise MC noktasıyla kavuşarak hayatımızda önemli bir kırılma noktasına bizi taşıyacak ani bir sıçramayı gösteriyor. Özellikle e, kariyer hayatımız, toplumsal imajımızla alakalı beklenmedik gelişmeleri beklememiz gereken bir süreç olacaktır. Burada evlilikler sorgulanabilir... Aile kavramı sorgulanabilir, ebeveynlerle olan ilişkilerimiz sorgulanabilir, kariyer hayatımızla alakalı bir takım sorgulamalar yapılabilir gibi gözüküyor. Ancak bu durum ani bir şekilde olacak, beklenmedik bir şekilde olacak ve bir şekilde kendimizi bu gündemlerle uğraşırken bulacağız arkadaşlar. Satürn'ün de bu yeni aya bir karesi var. Yani gökyüzünde Satürn, Uranüs ve yeni ay arasında sabit burçlarda bir tek kare açık alıp oluşacak. Satürn'ün anın haritasında 6-7 aksında bulunduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde rutinimizin değişmesi ve rutinimizin değişmesi adına göstermemiz gereken çaba ve efor ortaya çıkıyor bu süreç itibariyle. Evet, sanki ani bir şekilde çok bağlandığımız, çok köklendiğimiz, hayatımızda önemli mihenk taşlarını oluşturan konularda bir kırılma yaşanıyor ve biz de yeni bir düzenin, yeni bir rutin içerisine kendimizi bulurken, bunun için çok fazla emek ve çaba sarf etmek gerektiğini de fark edebiliriz. Burada sağlıkla alakalı konular da gündeme gelebilir. Belki bir sağlık problemi, belki ailede yaşanan bir sağlık problemi hayatımızda belli sorumluluklar alma noktasında bizi zorlayabilir gibi gözüküyor. Keza yine evlilik hayatımız, evimiz belki evimizle alakalı almamız gereken sorumluluklar veya kariyer hayatımızda bizi bekleyen fırsatlar veya kırılmalar bu yeni ay sürecinde hayatımızda direnç gösterdiğimiz bazı alanlarda yaşayabileceğimiz ani değişimleri ve bu değişimlerin bizleri, ciddi anlamda zorlayacağı ve aslında büyük oranda da dönüştüreceğinden bahsediyor. 9 derecelik bir bu yeni Viena'ya Mars'ın da yaklaştığını görüyoruz. Özellikle akrep burcu teması çok yoğunlaşıyor. Merkür de 28 derece terazi burcuna kadar ilerlemiş olacak. Yani 3. ve 4. ev vurgusunun yoğunlaştığını görüyoruz. Demek ki kendi çevremiz, kendi e, muhitimizle alakalı gündemler oldukça yoğun. Yani kendi çevremizle alakalı bir farkındalığa varabiliriz arkadaşlar. Bugüne kadar en değerlimiz, en kıymetlimiz olarak gördüğümüz alanlarla alakalı bazı farkındalıklar yaşayacağız ve belki de e, burada sürekli bir kısır döngüde ilerlediğimizi, tekamül yolculuğumuzda bizi ilerletmeyen bir döngü içerisinde e, olduğumuzu fark ettirecek gelişmeler yaşayabiliriz. Ve evet geleceğimizle alakalı yaşanacak bu fırsat, bu gündem, bu değişim her neyse e, bizim gerçekten e, köklerimizi sallayacak ve bir deprem etkisi yaratacak gibi gözüküyor. Özellikle zaten burçlara ilişkin dereceleri veriyorum. Her burcu farklı alanlarda etkileyecek. Ancak 12 derece civarında sabit burçlarda kova, aslan, akrep ve boğa burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu etkiyi çok bariz bir şekilde hissediyor olacaksınız zaten. Satürn'ün karesi ile beraber... Yapmak istediklerimizi yapma noktasında bazı engeller ve blokajlar ile de karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz. Yani yeni bir düzen inşa alıyor. Ancak biz de bir takım blokajlar ile karşı karşıyayız. Çok fazla mücadele ve çaba gerekiyor. Hayatımızda hızlı bir değişim olsa da sonrasındaki süreç biraz bizi yoracak gibi de gözüküyor açıkçası. Ancak balık burcundaki Neptün'ün bu yeni güzel bir desteği olacak. 120'lik bir açıyla çok güzel bir destek gönderiyor. Haritanın 8. evinden. Arkadaşlar burada bir takım günler. Fırsatlar karşımıza çıkacak, bir takım destekler karşımıza çıkacak gibi özellikle aileden gelebilecek destekler, eşin maddi durumuyla alakalı yaşanabilecek destekler. Bunun yanı sıra 4 ve 8. biraz da bilinçaltı ve gizli konularla da ilintilidir. Dolayısıyla aslında ruhsal gücümüzü fark ederek, kendimizdeki potansiyeli fark ederek, sistemin bizim yanımızda olduğunu hissederek, Evet hayatımızda bazı dönüm noktaları, bazı kırılmalar yaşanıyor olsa da aslında bunun bizim hayrımızda olduğunu fark ederek ilerleyebilmemiz de mümkün olacak. Bazı sırlar açığa çıkabilir. Hiç beklemediğimiz insanlardan destekler görebiliriz. Beklediklerimizden yana hayal kırıklıkları yaşarken beklemediğimiz destekler bizi ciddi anlamda mutlu edebilir gibi gözüküyor. Birçok kişinin maddi anlamda yaşadığı sıkıntılar varsa şayet bu anlamda ekstra bir takım destekler de görülebileceğini söyleyebiliriz. Ekstra para girişleri de söz konusu olacaktır. Veya borçları ödeme noktasında başka alternatifler ve fırsatlar da ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra şifalanmak adına dönüşmek adına aslında her ne yaşanırsa yaşansın hangi zorluk ile karşı karşıya olursak olalım. ...bir şekilde bunu kaldırabilecek gücümüzün olduğunu da fark ediyoruz. Çünkü e, maneviyatımız, inancımız ve teslimiyet enerjimiz bizi bu noktada ayağa kaldıran ve güçlendiren bir detay olmaya da başlıyor gibi gözüküyor. Evet yeni ay e, bu şekilde aslında üzerine çok fazla konuşulacak bir konu yok. Önemli kırılmalar, e, önemli sarsıntılar yaşayacak olsak da e, esasında gerçekten... Bizim tekamülümüz için, bizim dönüşümümüz için, belki de ilerleyişimiz için mecburi bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Aslında tabii ki süreçte yaşanan her şey mecburidir ama burada sıkı sıkıya tutunduğumuz ve hep bizimle sandığımız şeylerden artık kurtulmanın zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Bir takım şeylerden özgürleşmenin zamanı gelmiş gibi gözüküyor ve önümüzde bizi bekleyen heyecan dolu ve çok da sonunu kestiremediğimiz bir yolculuk var. Ancak bu fırsatlarında bu süreç itibariyle değerlendirilmesi gerekiyor. Arkadaşlar kendi yakın çevremiz ve kendi düzenimiz içerisinde koşturup durursak e, ilerleyişimizin önündeki engelleri kaldırma noktasında atıl kalmış oluruz gibi de gözüküyor. Evet yeni ayın genel yorumu bu şekildeydi bakalım yükselen burçları neler bekliyor olacak ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece meydana gelecek olan Yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Tam karşısında 12 derecede bulunan Uranüs, 2. evinizden bir görünüm yapıyor bu yeni aya. Dolayısıyla oldukça sürprizlere açık bir yeni ay olacağını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 7. evinizdeki pardon e, kova burcundaki yani 11. evinizdeki satürn'de 7 derecelik bir e, pozisyonla kare yapıyor olacak. E, dolayısıyla bir tek kare açık alıbının oluştuğunu görüyoruz bu bağlamda. Özellikle parasal gündemler sizin adınıza önem kazanacak gibi gözüküyor. Kariyer gelirleriniz, ödemeleriniz, borçlarınız... E, Kaynaklarınız, harcamalarınız ve sürpriz ödemeler ortaya çıkabilir. Veyahut sizin beklediğiniz zam, prim alacak gibi konularla alakalı beklenmedik yenilikler söz konusu olabilir. Birçok koç burcu bu süreçte iş değiştirebilir, yeni bir işe girebilir, ek bir iş arayışına girebilir gibi gündemler var. Dostlar ve arkadaşlarla alakalı ufak çaplı gerilimler de yaşanabilir gibi gözüküyor. Sanki bazı hayallerinizi revize etmek gözden geçirmek zorunda kalacaksınız ve bir takım güncellemeleri hayatınıza dahil etmek zorunda kalacaksınız gibi bir hal var. Bunun yanı sıra tabii ki akrep burcu tamasının çok yoğunlaştığını görüyoruz. Aslında içsel muhakemenizin, içsel hesaplaşmanızın da arttığı bir süreçte olacaksınız. Bu yeni ay sizi ne kadar zorlasa da aslında dönüşümün ilk adımını atacak bir e, potansiyeli var. Dolayısıyla evet biraz zorlanacaksınız ve sürpriz gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor ama bir şekilde de artık bir kırılma noktası yaşayıp bu alanda hızlı bir şekilde hareket etmeye başlayacaksınız. E, esasında e, uzun vadede baktığımız zaman potansiyelinizi açığa çıkarmak adına olumlu bir yeni ay olacak gibi gözüküyor açıkçası. E, tüm bunların yanı sıra e, bu yeni ay aynı zamanda Neptün'ün de güzel bir açısı var balık burcunda demek ki biraz içsel e, rehberliğinize güvenmeniz gerekiyor sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor e, aslında kalbinize doğan şey gerçekten yapılması gereken şeydir ruhsal anlamda sizi büyütecek genişletecek farkındalıklarınızı artıracak bir e, yeni ay süreci olacağını söyleyebilirim ama somut anlamda biraz sizi zorlayabilir gibi gözüküyor sevgili koçlar güzel bir yeni ay süreci olmasını diliyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın merhaba sevgili boğa burçları akrep burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 7. evinde etkili olacak ikili ilişkiler gündemde evlilikler gündemde Ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmeler alanı gündemde. Tabi burcunuzdaki Uranüs'ün de bu yeni tam karşıtlık yaptığını görüyoruz. Aynı zamanda 10. evinizden de Satürn'ün bir kare görünüm yaptığını görüyoruz. Yani gökyüzünde sabit burçlarda bir tek kare açık alıp oluşuyor arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir açı. Biraz da bizleri zorlayacak, geliştirecek ve dönüştürecek bir açıdan bahsediyoruz. Bu alanda özellikle sanki mevcuttaki ikili ilişkilerin, evliliğinizin, ortaklığınızın, mevcutta devam eden anlaşmaların, süreçlerin sizin ani reaksiyonunuzla, sizden beklenmeyen bir hamleyle yön değiştirmesi, boyut değiştirmesi söz konusu olabilir. Aniden bir ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz. Aniden bir ilişkiyi başlatma kararı alabilirsiniz. Gelecek planlarınızı uzun vadeli yapacaksınız ve bu bağlamda sanki çok hızlı bir hamle yapacaksınız. ve Bu hamle bir kırılma noktası oluşturacak gibi gözüküyor ama bu hamlenin daha ziyade sizden kaynaklı bir durum sebebiyle oluşma ihtimali de söz konusu açıkçası. Büyük sürprizlere hazır olun. Özellikle yükselen dereceniz 12 derece civarındaysa bu şekilde gelişecektir. Bu yeni ay aynı zamanda Neptün'ün güzel bir desteği var. E, Neptün'ün konumuna baktığımız zaman özellikle e, büyük umutlarınız ve hayalleriniz noktasında sizi motive edecek bir yenilik olacaktır. Her ne kadar sizi zorlasa da sanki artık geleceğe umutla baktıran, e, hayallerime bir adım daha yaklaştım diyeceğiniz bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda yakın çevrenizden veya arkadaş çevrenizden ulaşabilirsiniz. E, Maneviyatına güvendiğiniz insanların desteğini de alabileceğinizi de gösteren bir görünümdür bu neptün desteği. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin için. Bir takım kırılmalar yaşanacak gibi gözüküyor. Yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim ve kanalıma abone olursanız da hoşçakalın. Merhaba sevgili inkizler burçları. Akrep burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Bu yeni ay ile beraber yeni bir rutine, yeni bir düzene giriş yapıyor olabilirsiniz ancak bu giriş biraz ani bir gündemle tetiklenebilir gibi gözüküyor çünkü Uranüs 12. evinizden bir karşıtlık yapacak 6. evinize belki sağlıkla alakalı yaşanan bir sıkıntı hayatınızda bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz noktasında ani bir karar vermenize sebep olabilir bunun yanı sıra iş hayatınızla alakalı ani bir başlangıç yine keza gündeme gelebilir biraz sanki artık bazı şeylerin son raddeye geldiği ve bundan sonra ilerlenemeyeceği düşüncesiyle beraber sanki gündelik hayatınızın rutinlerine dair bir değişim var. Evet biraz zor bir değişim. Ben de söylemekte zorlandım. Ama yine de Hayata karşı bakış açınızın değiştiği bir durum var. Satürn de kova burcundan bu yeni aya kare görünüm yapıyor. E, bu da sizin 9. eviniz demek oluyor. Demek ki hayatınızda bazı artık alışkanlıkları değiştiriyorsunuz. Belki beslenme rutininizi değiştiriyorsunuz. Belki... Sağlıklı yaşamaya, spor alışkanlığı edinmeye başlıyorsunuz. Belki hayat felsefenizi değiştiriyorsunuz. Belki şehrinizi değiştiriyorsunuz. Çevrenizi değiştiriyorsunuz. Hayata karşı bakış açınızı değiştiriyorsunuz aslında. Yani ruhsal bir değişimin gündelik hayatınıza olan tesiri bu yeni ile beraber ortaya çıkıyor. Ama bu birden bir aydınlanma şeklinde meydana gelebilir. Çok aniden böyle bir karar alabilirsiniz gibi de gözüküyor. Bu yeni aya neptünün güzel bir desteği var balık burcundan sizin 10. evinizden özellikle iş hayatınıza dair kariyer hayatınıza dair hayallerinize kavuşmanız noktasında çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Ee, uzun zamandır nereye doğru gitmeliyim hangi yolda gidersem daha iyi olur gibi belirsizlikleriniz varsa ki olmuş olma ihtimali oldukça yüksek artık bu konulara dair e, sezgisel anlamda nereye gideceğinizi gayet iyi biliyorsunuz ve aslında sanki sistem sizi o doğrultuya doğru e, götürüyor gibi bir durum da var ve bunun farkında olmaya başlayacağınız bir yeni ay olacak e, akrep yeni ayı sevgili ikizler burçlarım güzel bir yeni ay olmasını temenni ediyorum yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın merhaba sevgili yengeç burçları akrep burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak ee, ve burada aşk hayatınız sizi mutlu eden gelişmelerle alakalı bir gündeminiz var ee, heyecanlandıracak yeni bir başlangıç var size bunu söyleyebilirim ancak 11. evinizden de uranüsün bu görünüme karşıtlığı var bu karşıtlıkla beraber özellikle sanki sizin bu yeni başlangıcınız belki sosyal çevrenizle alakalı bir takım sıkıntıları yol açabilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda bir projeye başlıyorsanız maddi anlamda bir destek gerekiyorsa veya bir kaynak gerekiyorsa bununla alakalı bir kısıtlama ile karşı karşıya kalabilirsiniz sanki. Evet sizi heyecanlandıracak bir şeyler var ama bazı toplumsal engeller ile de blokajlar ile de Karşılaşıyorsunuz sanki ve kendi başınıza ayakta durma noktasında bir motivasyon sağlayacaksınız. Çünkü burada Satürn'ün de 8. evinizden sert etkileşimler olacak. Bütçe konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz gibi de gözüküyor açıkçası. Ancak bu yeni aya Neptün'ün çok güzel bir desteği var. Neptün'ün bu desteğiyle beraber aslında gerçekten su üçgeni oluşturarak Neptün balık burcunda, yeni ay akrep burcunda ve siz yükselen yengeç olarak aslında sizgisalliğinizin çok yükseleceği bir dönem olacak. Özellikle yeni başka başlıyorsanız çok farklı kültürlerden çok farklı çevrelerden olabilir. Yeni bir yola doğru gidiyorsanız bu sizi gerçekten heyecanlandıracak ve geliştirecek bir aşama olabilir. Bir sanki basamak olabilir gibi gözüküyor ve bunu gerçekten hissedeceksiniz. Bu süreçte yakın çevrenizden ziyade farklı insanlardan fikir almaya gayret gösterirse motivasyonunuz daha yüksek olacak gibi göz göz sevgili yengeçler. Güzel bir yeni ay süreci olmasını diliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım neler olacak. Kanalıma abone olarak destek olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Akrep burcunun 12 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 4. evinde etkili olacak. Bu yeni ay ile beraber ev yaşantınız, yuvanız, ailenizle alakalı konular... Ev düzeninizle alakalı gündemler ani bir şekilde değişebilir ve yenilenebilir gibi gözüküyor. Ani bir taşınma gündemi olabilir. Aile içerisinde birinin yaşadığı ani bir gündem sizi etkiliyor olabilir. Veyahut bir şekilde kariyer hayatınızla alakalı meydana gelen değişimler rutininizde düzen değişikliğine gitmenize sebebiyet verebilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra tabi satürnün yedinci evden bir karesi de var. Bu durumda tabii ki aklımıza çok da hoş olmayan bir takım senaryolar gelebiliyor. Özellikle evli olan aslan burçlarının evlilikleriyle alakalı, aile birlikleriyle alakalı sürpriz gündemler meydana gelebilir gibi gözüküyor. Aniden evlilik kararı alabilir. Birçok aslan burcu hiç hazırlık aşaması olmadan veyahut mevcut ilişkilerde sonlanma kararları veya düzen değiştirme kararları da ön plana çıkabilir. Bu yeni ay aynı zamanda Neptün'ün güzel bir desteği var. Bu destek 8. evinizden özellikle ev almak, yatırım yapmak, aileden kalan bir miras veya aileden gelebilecek bir destekle alakalı beklentileri olanlar varsa... Hayalindeki desteği ekstra kazancı veya toplu parayı da elde etme imkanı yakalayacak aslan burçlarının bir kısmı. Tabii ki dereceler burada önem arz ediyor ama mevcut düzeninizde önemli radikal değişimler olacak gibi sevgili aslan burçları neler olacak yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları. Akrep Burcu'nun 12 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay haritanızın üçüncü evinde etkili olacak. Ee, önemli haberler var, önemli kararlar var. Ee, yakın çevrenizle alakalı bir takım gündemler var. Burada tabi tam karşıda duran dokuzuncu evinizde duran uranüs'ünde sert bir etkisi var. Yani bir iletişim trafiği olduğunu ve ani haberler e, silsilesi olduğunu söyleyebilmem mümkün. E, hiç beklemediğiniz haberler alabilirsiniz baz dedikodular, bazı sözler, cümleler e, beklentilerinizin tamamen e, dışında gelişebilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra Satürn'ün de kova burcundan bir karesi var e, bu görünümü ve gökyüzünde bir kare açık alıp oluşacak e, bu üçlü arasında. Satürn'de altıncı evinizden kara görünüm yapmakta. Özellikle iş hayatınızla alakalı sürpriz gelişmeler yaşanabilir gibi sevgili Başak Burçları. Biraz sizi zorlayacak gelişmeler olabilir. İş ortamınızda mobbinge uğrayabilirsiniz. Bazı dedikodulara maruz kalabilirsiniz veya pozisyonunuz ve sorumluluklarınızla alakalı değişimler olabilir. Aynı zamanda zihinsel olarak çok fazla yorulduysanız şayet sağlık problemlerine de sebebiyet verebilecek bir süreç özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa... Bu zihinsel aktivasyon sizi aşağı düşürebilir ve bağışıklık sisteminizi çökertebilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla zihninizi meşgul etmemeye çalışın bu süreç itibariyle. Çünkü belli ki zihinsel olarak bazı şeylerin artık sonlanmasını ve yeni karar aşamalarının hızlı bir şekilde gelmesini bekliyor olacaksınız. Ancak burada bu yeni aya destek gösteren Neptün'ümüz var. Sizin 7. evinizde özellikle yakın ilişkilerinizden destekler göreceğinizi söyleyebilirim. Çok şefkatli tavırlar içerisinde olan kişiler size yardımcı olabilir bu sıkıntılar arasında. Belki eşiniz, belki ortağınız, belki çok yakın arkadaşlarınız, belki bir danışı, danışmanınız... Size bu süreçte gerçekten manevi bir el uzatarak destek olabilir gibi gözüküyor. Burada da şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz açıkçası. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Bakalım neler olacak? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Akrep Burcu'nun 12 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Biraz parasal gündemler sanki ön planda olacak sizin adınıza. Özellikle yeni bir işe başlamak, önemli bir harcama yapmak, kaynaklarınızı artırmak veya güncellemek adına bir takım kararlar almak noktasında meşguliyetleriniz olacak gibi gözüküyor. Bu yeni ay aynı zamanda 8. evinizdeki uran bir sert açısı var. Demek ki Para trafiği ile alakalı beklenmedik bir gelişme var. Ekstra bir kazanç veya ekstra bir ödeme durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Eşten gelen kazançlar veya giderler de keza e, sürece dahil olabilir. Ancak böyle bir para trafiği ile alakalı beklenmedik durumlar var. Olumlu veya olumsuz manada e, sizi şaşırtacak gelişmeler olacak gibi. Bu yeni ay aynı zamanda Satürn'ün kova burcundan bir kare görünümü var. Bu tek kare açık alabı açıkçası yeni ay görünümünü biraz zorlaştırıyor. Yani bir takım kırılmalara sebebiyet verecek gibi gözüküyor. Bu etki de 5. evinizde. Özellikle bu süreçte belki bazı hayallerinizi, yaratıcılarınızı göstermek adına yapmak istediğiniz şeyler varsa belki bütçe sorunları yaşayabilirsiniz ee, yani evet şunu şunu yapmak istiyorum çok güzel fikirlerim de var ama yeterli kaynağım yok gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz veya mevcutta başvurduğunuz bir kredi veya borç alacak verecek durumu varsa bununla alakalı bir sıkıntı halinden patlayabilir Keza yatırımlarınızda da beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Bu durum biraz sizi zorlayabilir. Aynı zamanda aşk hayatınızla alakalı da beklenmedik gelişmeler olabilir ve kendinizi tam olarak ifade edemediğinizi, bir şekilde potansiyelinizi tam olarak gösteremediğinizi düşündürecek gelişmeler de yaşanabilir. Ve artık kendinizi göstermek adına bir şeylerin değişmesi gerektiğinin farkına varabilirsiniz gibi gözüküyor bu kırılmayla beraber. Ancak bu yeni aya Neptün'ün çok güzel desteği de var. E, Neptün balık burcundan. Destek gösteriyor olacak altıncı evinizden. Demek ki özellikle sağlık anlamında kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Size yardımcı olacak insanlar etrafınızda olabilir. Bunun yanı sıra bir şekilde iş hayatınızla alakalı veya günlük meşguliyetlerinizle alakalı süreçler sizi pozitif yönde etkileyecek gibi gözüküyor. Ve bu alanda sizin yanınızda olan insanlar da var gibi açıkçası sevgili terazi burçlarım. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçlarım. Burcunuzda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor olacaksınız. Özellikle yükselen dereceniz 12 derece civarındaysa gerçekten büyük bir kırılma yaşayacağınızı söyleyebilirim. Sevgili akrep burçları. Evet, birinci evinizde meydana geliyor bu yeni ay. Hayatınızın hemen hemen her alanında meydana gelebilecek gelişmeleri gösterir. Birinci ev bizim e, imajımızı ve aynı zamanda e, kararlarımızı sembolize eder. E, bu yeni ayın tam karşısında sizin yedinci evinizde bulunan Uranüs'te e, bir karşıtlık oluşturuyor. Özellikle partner ilişkilerinde, ortaklıklarda veya evliliklerde. Partnerden yana gelebilecek şaşırtıcı teklifler gündemler veya onun hayatındaki ekstrem durumlar doğrudan sizin hayatınıza tesir edebilir ve siz de bazı şeyleri artık değiştirmek durumunda kalabilirsiniz gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra Kova burcundaki Satürn'ün bu görünümü bir karesi var. Ee, bu da özellikle evlilik hayatıyla alakalı bazı kırılmaları, aileyle alakalı bazı kırılmaları da gösteriyor olabilir veya aile içerisinde alınacak sorumlulukların partnerden veya eşten kaynaklı olarak artması anlamına da gelebilir. Ee, bunun yanı sıra tabii birçok kişi için evlilik olabilir bu sorumluluk paylaşımı, aynı zamanda bir yatırım yapmak, ev almak olabilir, aile büyükleriyle alakalı bir takım sorumluluklar da yine e, baskı oluşturabilir gibi gözüküyor ama e, bunların yanı sıra e, bu yeni aya Neptün'ün güzel bir desteği olacak. E, Balık burcundan yani sizin haritanızın 5. evinden. Burada özellikle sizi mutlu edecek gelişmeler de var. Ufak ufak küçük şanslar elde ediyor gibisiniz. Ve belki de çocuklarınızla alakalı gelişmeler sizi çok mutlu edebilir. Veyahut aşk hayatınızla alakalı. Yani evet bazı sorumluluklar ve yükümlülükler, e, beklenmedik e, sorumluluklar siz biraz e, zorlayacak olsa da Geleceği umutla bakacağınız gelişmeler de ortaya çıkacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçlarım. Bakalım neler olacak heyecanla bekliyorum. Yorumlarınızı da aşağıda paylaşırsanız yaşadıkça kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. 12 Kasım tarihinde akrep burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 12. evini etkileyecek. Ee, bu durum özellikle içsel anlamda bir dönüşümün işaretçisi. Sağlıkla alakalı veya dinlenme rutininizle alakalı bir takım konular da gündeme gelebilir. Çünkü tam karşıda 6. evinizdeki e, Uranüs bu yeni aya karşıtlık yapıyor. Yani ani bir sağlık problemi veya ani bir rutin değişikliği sebebiyle hayatınızdaki bir takım şeyleri değiştirmek zorunda olduğunuzu fark edebileceğiniz bir yeni ay olacak. Bunun yanı sıra burcundaki Satürn'ün de kare görünüm yaptığını görüyoruz. Üçüncü evinizden yani ani haberler, ani gündemler ve ani kararlar yeni ayı olacak gibi gözüküyor. Sizin adınıza özellikle yakın çevrenizle alakalı bir takım gündemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak Neptün'ün güzel bir desteği olacak bu yeni ay dördüncü evinizden. Bu da... Ailenizin desteğini alabileceğinizi veya evinizde yuvanızda kendinizi iyi hissedebileceğinizi gösteren bir görünüm. İçsel anlamda büyüyorsunuz. Evet bir takım zorluklar yaşıyorsunuz. Belki bazı değişime zorlayacak haberler alıyorsunuz ama içsel anlamda büyüyorsunuz. Bir şekilde kendinizi huzurlu hissediyorsunuz sevgili yay burçları. Güzel bir yeni ay süreci olmasını diliyorum. Neler yaşayacaksınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Büyük hayaller, büyük hedefler, büyük planlar, kariyer gelirleri ve sosyal çevrelerdir 11. ev. Demek ki sosyal çevrenizde veya hedeflerinizde planlarınızda bir yenilik, bir güncelleme söz konusu olacak. Burada belki arkadaşlıklarla alakalı ani gelişebilecek durumlarda söz konusu olabilir. 5. evinizdeki Uranüs'ün bu yeni aya karşıtlığı özellikle aşk hayatınızda veya çocuklarınızda alakalı gelişmelerde bir takım anilikler olabileceğini göstermekte ve belki de siz bir takım hayallerinizi planlarınızı güncellemek durumunda kalacaksınız. Aynı zamanda Kova burcundaki satürnünde bu yeni aya kare görünümü var. Yani gökyüzünde bir kare açık alıp oluşuyor ki bu ciddi anlamda bizi zorlayan, dönüştüren açılardan birisidir. Maddi konularla alakalı bazı sıkıntılar belki hayallerinizi ve projelerinizi gerçekleştirme noktasında sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Belki çocuklarınızın bir isteğini gerçekleştiremeyebilirsiniz veya bunu gerçekleştirmek için çok fazla efor sarf etmek zorunda olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ancak bu durum sizi yeni yollara, yeni motivasyonlara doğru itecek gibi de gözüküyor. Neptün'ün e, bu yeni aya güzel bir desteği olacak Balık burcundan. E, bu destekle beraber özellikle e, sürpriz haberler alabileceğinizi, belki de yakın çevrenizin bu süreçte size destek olabileceğini söyleyebiliriz. Bazı sürpriz anlaşmalar, sürpriz haberler de keza yine Gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Yeni ay enerjisi ile birlikte. Evet bakalım neler olacak? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Akrep burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 10. evinde ve tepi noktasında meydana gelecek. Önemli bir yeni ay sizin adınıza bazı kırılmaları tetikleyecek gibi gözüküyor. Özellikle toplumsal duruşunuz ve kariyer hayatınızla alakalı... Bir takım yenilikler, yeni kararlar söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Tam karşıda bulunan Uranüs, dördüncü evinizden bu yeni aya bir karşıtlık yapıyor. Demek ki aile içerisinde ani bir durum söz konusu olabilir. E, evinizle alakalı ani bir durum söz konusu olabilir. Belki de aile büyüklerinizle alakalı gündemlerle haşır neşir olmak zorunda kalacağınız bir yeni ay olabilir. Burcunuzdaki satürnün de yeni aya bir kare görünümü var yani 1, 4 ve 10. ev akslarında bir tekare açık kalıbı oluşacak. Bu durum sizi biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Kırılmalar var hayatınızda özellikle yükselen burcunuz 12 derece civarındaysa bunu çok net bir şekilde hissediyor olacaksınız. Burada aile yaşantınız, gelecek planlarınız, ailevi köklerinizle alakalı... Sizin blokajlarınızın ön plana çıktığı, belki de sizin kurallarınızın durumu sıkıntıya soktuğu bir durum ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Ancak iyi haber, Neptün'ün bu yeni aya güzel bir desteği var ikinci evinizden. Aslında kendi değerinizin farkına varacağınız, belki maddi anlamda da güzel ilahi şanslar yakalayacağınız bir süreç olacaktır. Belki yer değiştirmek, taşınmak veya işi bırakmak gibi gündemleriniz varsa maddi anlamda e, güzellikler de sizi bekliyor gibi gözüküyor sevgili kova burçlarım. Bakalım neler olacak? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Güzel bir yeni ay süreci olmasını diliyorum. E, kanalıma abone olarak destek olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Yeni bir yol, yeni bir bakış açısı, yeni bir ufuka doğru yol alıyor gibisiniz. 9. ev biraz bizim hayatı sorguladığımız da bir alandır. Hukuksal meseleler, adaletle alakalı meseleler, uzak çevreler, yurt dışı ile alakalı gündemler de yine 9. ev kapsamına girer. Burada yeni eğitime başlayan hukuksal süreçleri olan, yurt dışı meseleleri olan balık burçları adına... Ani gelişebilecek yeni haberler söz konusu. Çünkü tam karşıda Uranüs'ün 3. E, evinizde bulunması iletişim trafiğinin çok hızlı ve çok şok edici biçimde ilerleyeceğini gösteriyor. Tabii tüm bunların yanı sıra yakın çevrenizde yaşayabileceğiniz ani bir diyalog sonrasında bir şekilde hayatınıza yeni bir yön çizime isteği de artabilir. Yeni bir rotaya doğru gitmek isteğiniz artabilir gibi gözüküyor. Çevre değişikliği ani bir şekilde bir gündeme gelebilir sevgili balık burçlarım. Hova burcundaki satürnünde bu yeni aya bir kare görünümü var. E, durum biraz zorlayacak. Bilinçaltı blokajlarınız, korkularınızla kar karşılaşabilirsiniz. Belki e, hiç beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Belki de kendi kurduğunuz, şüphelendiğiniz şeyler karşınıza çıkabilir ve bir şekilde sizi değişime zorlayabilir. Aslında bir kırılma ve bir değişim yeni ayından bahsediyoruz. Ancak iyi haber burcunuzdaki Neptünün bu yeni aya desteği olacak birinci evinizden. Yani gücü kendinizde bulacaksınız sevgili balık burçları. Evet belki de güvendiğiniz inandığınız şeylerle alakalı bazı kırılmalar yaşayabilirsiniz ama aslında sistemin sizi desteklediğinin farkına varacağınız ve bunu bir şekilde kabule geçeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor bu yeni ay süreci. Bakalım neler olacak güzel bir yeni ay süreci olmasını diliyorum. Yorumlarda paylaşalım neler olacağını ve kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeni ay süreci kısaca böyle geçecek. Bakalım bizleri neler bekliyor. Önemli bir yeni ay süreci olacak. Özellikle sabit burçlar adına. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız, yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız ve kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastolojisi hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.